Herkese merhabalar. Bugün de sizlere yepyeni bir telefon olan Xiaomi Redmi Note 8 kutu açılımını yapacağız. Bu telefon şu anda piyasa geneline bakıldığında 2100 TL ile 1700 TL arasında alabileceğiniz süper performans olan bir telefon. Zaten şu anda 2019'un sonu, 2020'nin başı, cihaz satış rakamlarına bakıldığında Xiaomi Redmi Note 8 zaten çıkalı daha ortalama 1,5 2 ay oldu. Gerçekten de çok büyük satış rakamlarını yakaladı. Yani diyeceksiniz ki Redmi Note 8 Redmi Note 7 yakalayabilecek mi? benim tabirimce ondan daha fazla satılacaktır. Telefon güzel gerçekten. bu elimizdeki siyah modeli şöyle baktığınızda 4 GB 64 ve telefonun şu anda açılımını yapacağız. Tabii bu arada bu New Türkiye garantili, dispiratör garantili ee, internet ortamında veya da farklı telefon kuruluşlarında telefona e-mail atma, farklı farklı durumlarda söz konusu olabiliyor. Evet, bu belge bizim için çok önemliydi. Çünkü orijinal, dispiratör garantili telefon e-maili kapansa firma zaten arkasında. Ne diyor burada? 2 yıl. Azami tamir süresi 20 gün. Orijinal üretici firma Hindistan, Hadiayins, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti. Çin'de üretici firma orada. Orada garantinin şartları yazmakta. Ne diyor? Garanti belgesi ve dikkat. Garanti belgesi ve faturası olmayan cihazlar garanti kapsamı dışındadır. Bunu Yeni cihaz almak istediğinizde bunu gerçekten dikkat edin. Bakın tekrar ediyorum. Garanti belgesi faturası olmayan cihazlar garanti kapsamı dışındadır. Yani demek istediğim telefonun garanti belgesi veyahut da bunda kaşe, garanti yoksa imzalı kaşe bunda yoksa orijinal dispiratü garantili olduğu için firma bunu kabul etmiyor. Ve biz şu anda telefonun kutu açılımına baktığımızda yavaş yavaş açıyoruz telefonu. Ama tabi bu üzeri, kutunun üzerinde telefonun gözükmesi ayrıca bizi mutlu etti. Şu sağ üst arasında da Mio'nun AMD'nin bulunmakta. Zaten arayüz olarak ara arayüzü kullanılıyor. Kutuyu açıyoruz. Evet, telefonun içinden bir tane kılıf çıkıyor. Gerçekten şu an mutlu olduk ama kırılmaz camımız var bakalım? İlk önce şu kılıfın bir kalitesine bakalım. Nasıl güzel kaliteli kılıf var. Bu gerçekten hoş bir kılıfa benziyor. Şeffaf silikon. Güzel. güzel. Sonuçta piyasada bu 15 TL, 20 TL arasında satılıyor. Tabi bu kılıfın olması bizi mutlu etti. Kaliteli bir ürün gibi gözüküyor. Ama gene hiç yoktan bizi bir 6A idare eder. Bunu da eksadan söylüyorum. Başka bakalım. Burada bir telefonumuzun iğnesi var. Sim kart ve hafıza kartı takmak istediğinizde 256 GB'a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz. Bizim elimizdeki Xiaomi... 98 8 modeli 64 GB, tabii 32 GB, 64 GB ve 128 Gb bulunmakta. Şöyle bakıyoruz. Bakalım burada garanti ürünleri, kullanım kılavuzu, ürün nasıl kullanıldığına bakıyoruz. Bu iğnemiz kalite oranına baktığınızda pek de sağlam vermiyor ama zaten bunda sim kart çıkaracağız, hafıza kartı çıkaracağız. Bunu pek ekseveren şöyle Evet, telefonumuz burada kenarda dursun. Hemen bir bakalım şöyle telefonun USB-C. USB-C yeni akıllı cep telefonlarında USB-C. Şarj girişi, bu da aynı şekilde. Zaten bundan önce de bir üstte zaten linkimiz bulunmakta. Xiaomi Redmi 7, Note 7 telefon incelemesini yapmıştık. Ayrıca üstteki link'e tıklayıp o videoya erişebilirsiniz. Onunki de aynı şekildeydi, şarj soket girişleri. Yaklaşık olarak 4-5 yıldır bu şarj soketlerini kullanıyoruz. Eski şarj soketlerinde çok sorun oluyor bu. Bozulma çok, hele Discovery modellerinde kullanıcılar vardır bilirler. Discovery modellerinde, akıllı cep telefonu modellerinde şarj soketi, özellikle şarj aleti ve telefonun şarj soketi çok büyük sıkıntıydı. Tabii GM5 Plus'tan sonra general mobil, aynı şekilde USB-C, TPC şarj aleti olarak değiştirdi. Bunu da ekstradan belirtelim. Hemen başlığımıza bakalım. Aslında bizim için en önemli olan şey buydu. Bunun gücü gerçekten. Bunun amperi ne kadar yüksekse akıllı şarj aleti ve akıllı cep telefonunun şarjını o kadar hızlı dolduruyor. 2.0 amper adaptörümüz gerçekten Medin in China. Güzel bir ürün. Yani şimdi bunu ekstradan şu an almaya kalksa bu orijinal ürünü yaklaşık olarak 30 TL ile 110 TL arasında bir fiyatı değişmektedir. Tabii piyasada 15 TL ile bulabiliyorsunuz. Bunu da Exa'dan belirteyim. Ama orijinal ürün gerçekten güzel. Bu da EXA'dan hoşumuza gitti. Başka bakalım kutuda bir şey var mı? Şöyle. Zorluyoruz. Üzücü bir haber vermek istiyorum. Tabii bu Bundan önceki telefon videolarımızda da e, Note, Xiaomi Redmi Note 7 videomuzda da telefondan kulaklık çıkmamıştı. Yok, kulaklık yok. Zaten Xiaomi mağazalarına girdiyseniz görürsünüz Exa'dan özellikle kulaklık satıyorlar. Çünkü telefonun çoğundan kulaklık çıkmıyor. Yani şu var bazı internet ortamında Gray Spot e-mail numarası kopyalanmış telefonlara içine Exa'da kulaklık koyabiliyorlar. 10-15 TL'lik kulaklık o da. Bunu da sizlere belirtelim. Ya bu telefonu biz e, Xiaomi Redmi Note 8 telefonu. 64 GB elimize aldığımızda hemen bir 48 MB. Hadi geleceğiz. Bir sonraki videolarımızda arkadan müthiş performans olan 4 adet kameramız bulunmakta. Bunun zaten Eksa özellikle kamera testi videosunda incelemesini yapacağız. Bu kameralar beni bitirdi ya, beni benden aldı ya. Video burada 48 megapiksel 48 megapiksel bir kamera. 6.3, 6.3 inç geniş. Corning Gorilla Glass 5. Tabii bunu yıllar önce videolarımıza baktığımızda Corning Gorilla Glass 3 modelleri vardı. Bunda 5 model olduğunu görmekteyiz. Gerçekten bataryası 4000 mAh. 4000 mAh batarya bulunmakta. Ortalama akıllı cep telefonu sekmeklerine bakıldığında 4000'lik bir batarya. Gerçekten de performans olarak bir gün bir gün götürüyor. Samsung Galaxy A20 modelimiz vardı mesela. Bu bataryası 4000'di, bunda e, ortalama bir günden fazla, bir günden fazla şarj yetiyordu. Snapdragon 665 işlemciye baktığımızda gerçekten güzel bir performans olacağını düşünüyoruz. Şunu da eksteden çıkartalım, şöyle Şunu çıkaralım. Şöyle, Telefon arkasındaki şu parmak izi okuyucu gerçekten çok güzel performans olan bir durum söz konusu. Ne yazıyor burada? 48 megapixel kamera. 8 megapiksel kamera. Gerçekten 1 2 3 4 kameralara baksanız hemen kameraların sağ tarafında flash destekleyici bir LED bulunmakta. Bu LED le sayesinde daha güçlü performansı olan resimler, rahatlıkla fotoğraflar çekebileceğiz. Hemen mikrofon girişine, şarj girişine ve şarj soketi giriş taraflarına baktığımızda telefonun 3,5 minut mm bir şarj girişi bulunmakta. Şarj girişi zaten şarj girişini söylemiştik ama şu hoparlör kısmı gerçekten çok güçlü gözüküyor. Ayrıca arka kamera için ses giriş yerleri de aynı şekilde, telefon açma kapama tuşlarına bakalım, gel aynı şekilde. Bunlar standart ya artık telefonun ses açma tuşu, seç kapama tuşu, telefonu açma kapama tuşu, bu şekilde. Telefonun ön kamerasına baktığımızda ama biraz çertik bana biraz değişik geldi, şu ön kameradaki çertik gerçekten biraz değişik geldi. Çünkü V şeklinde değil de yarım hilal, C şeklinde düşünebiliriz. Telefonu aldığımızı telefonun bazen ee, fabrika çıkışlarda telefonun içinde şarj olmadığı görülmekte. Ama çoğunlukla telefonun içinde şarj oluyor Zaten telefonu ilk açtığımızda bir titreme geliyor. O titreme geliyor. Alta baktığımızda özellikle telefonu ekrana elin dokunacak. Öyle bir durum. Bunu özellikle buraya çakmışlar. Şurada Redmi direkt tak diye çatmış buraya. Niye? Parmağım yanlıştı. Telefonu böyle elimle tuttuğumda ekran açılmasın diye. Biraz daha üst kademeyi almışlar. Bu da gerçekten çok güzel. Süper performans da benim çok hoşuma gitti. Yani diyeceksiniz ki bunu özellikle düşünmüş ama bu Redmi'yi buraya çakması beni mutlu etti. Bazı telefonlarda mesela burası sıfırdır. Parmağını dokununca ekran otomatik olarak açılır. E tabi bu da kullanıcından kullanıcıya değiştiği için bazen mutsuz durumlar söz konusu oluşturabiliyor. Telefonu gerek ağırlığı gerek tek elle kullanabilme. Kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir ama şu an standarda bakıldığımızda e, ortalama telefonun boyutu 6.3 inç e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Samsung Galaxy S5, S7, S8 o boyutlar, o ebatlarda o telefonu kullananlar varsa telefonun ebatı konusunda e, sıkıntı çekmeyecektir. Gerçekten bir gün akıllı cep telefonu bir gün kullanmak isteyenler için şarj konusuna baktığımızda ortalama 24 saat rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle silikon kılıfımızı telefon içinden çıktı bu arada. Bunu da ekselen şöyle bir takalım. Şöyle taktığımızda altta şarj soket girişi pislikli olmasın diye böyle bir koruyucu kalkanımız bulunmakta. Bu gerçekten süper performans olan bir durum söz konusu. Bu silikon kılıfları 40 TL'den satıyorlar piyasada. Bunu da ekselen belirteyim. Bakalım gerek kameranın yapısı, silikonun mesela donanımı, gerek parmak izinin bu şekilde bağlantısı bizi mutlu etti. Bu telefonu zaten şu anda bir sonraki videomuzda telefonun genel detaylı incelemesi detaylı full incelemesi kamera performansı, oyun performansı, bununla alakalı videolarımız ilerleyen günlerde yayında olacaktır. Tabi bundan sonra yeni yeni cep telefonlarının video çekimlerine devam edeceğiz. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonlarla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.